Herkese merhaba arkadaşlar ben Can. Bugün bir şey birlikte e, canlı yayındayız arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar soru cevap yapıyorum Sorularınızı yazın arkadaşlar cevap vereceğim buradan ben. Aktifim zaten şu anda. Bekliyorum. Aleyk. Arkadaşlar canlı yayınımıza gelmeyi unutmayın. Hemen bekliyorum sizi. Gelen gelsin. Bekliyorum ben arkadaşlar sizleri. Şu anda da kimse gelmemiş. Ah. Bekliyorum arkadaşlar. Kimse gelmiyor. Evet arkadaşlar bekliyorum sizleri. Yani pek gelebilirsiniz. Böyle Bekliyorum. Gelen gelsin. <gülüyor> Kimse gelmez daha. Arkadaşlar canlı yayın şimdi gelin. Yoksa video bittikten sonra gelirse canlı bir anlamı kalmaz. Arkadaşlar bu arada bu programsız canlı yayın nasıl yapılır? Bunun videolarını da çekeceğim ben. Ee, yani böyle arkadaşlar. Şöyle şarkı açayım mı? Size ses gelir mi bilmiyorum ama. Evet. Arkadaşlar, şu anda gelen var mı? Kimse yok. Şu arada şunu görmeyiniz. Geç görmeyin abi, görmeyin abi. Ot, arkadaşlar. Öyle ben atıyorum. Arkadaşlar çok bakalım yorumlara. Ekran korktu. Kim ben şarkı arkadaşlar? Oh. Takipçilerimin hiçbir aktif değil arkadaşlar. Bu durumda e, ben canlı yayını kapatıyorum. Bir dahaki bölümde veya canlı yayında görüşmek üzere. E, kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir takipçilerle görüşmek üzere bay bay.